Merhaba arkadaşlar bir dakika Evet arkadaşlar birinci bölüm geldi ve gerçekten birinci ama birinci bölümü baz yerlerde geldi. Diğer yerleri nerede diye sorarsanız. bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir de arka arka falanlar ses geliyorsa, özür diliyorum. Bir iki haftadır tadilat yapıyorlar, bizde değil asalda göfur çekmiyor de değil o Evet evet evet. Birinci bölüm geldi diye fragma nasıl yapayım ben? şimdi Yarın bir günümü anlatan video yapacağım. Yani dersleri de çekmeyi zorunda kalacağım. Ha ben dersleri çekemem ama. Sen annem sen? durduramıyorum o yüzden Benim için. Kardinalasa <gülüyor> geldim. Bizim su ile su birlikte geldim kardinalasa. Evet. Testleri çekemeyeceğim. Bugün. Bu video canını zarf Yani, e zaten yarısı ondan şey oluşuyor, nabiyom ben, ne ee, yapayım ben, Ya boş verin. Terste çekmeyeceğim o kadar yani.